Selamun aleyküm başallar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm başallar. Selamun aleyküm daim olsun. Sağ al e ol. Selamun aleyküm başallar. Daim olsun. Sağ ol. daim olsun. Sağ ol. Aleykümselam. Selam. Selamünaleyküm ya Aleykümselam. Kocanız şen ve daim olsun inşallah. İnşallah. Selamünaleyküm. Selam Selam şöyle isim. Selam. Selamünaleyküm Selam. Selam. Selam. Selam. Selam. Sağ ol, karşıya. Selamünaleyküm maşallah. Selamünaleyküm ya renaalar. Aleykümselam. Aleyküm, Aleykümselam. Size şey. Renaalar Aleykümselam. Selamünaleyküm Selam renaalar. Aleykümselam. Selamünaleyküm maşallah. Aleykümselam. Selamünaleyküm ya renaalar. Bir saniye, siz de aşağı alalım. Bizim geçtilerden, siz de şu karşıya geçin. Karşıya geçin. Bu taraftan geçin, altadan geç. Geç, geç, çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ayağın, Ben aşağıya Burası da sürece geçelim şöyle. Sosyal bizim akıllı hareket et. Şuraya o şeye Alfa tamam, Buyurun aha. Buyurun aha. Buyurun Allah'ın güzel oyunlara bak. Hoşuma bu para bak. Oyuna lasetim. Yok. Ya şey. Deç. Deç. Arkadaşlar tam olarak ikinci zamanı. Panetar yanavarlar sesini çıkarmasın. Güzel buran halinde o zaman olur. Ali yarışmacı. Ve dedim sağlar nasıl açılır. Recepoğlu Gel artık böyle. Ama diğer karşı misafiri Sana, Saylana. Çavuş. Çavuş. Şimdi de çağıracağız. Saylan. Saylan. Bunlarla. Ha, ahmet Ahmet'e Ahmet'e sağralamak burada bir, var, bak, bir. Ha, alalım. Buraya şöyle. Ora ha, başka başka bir, oraya, ha tamam. vardır, Arkadaşlar, yanlara Arap başkanı gelmiş aramızda. Allah siz bizi alalım. Aramızda konuşmayalım sağ olsun bize normal bir şeyler sağ olsunlar bu kadar 10 yıldan karşı karşı Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Evet. olsun. Çok sağ olun. Evet. Şu İki dönem daha yiyeceğiz. Evet. Bu evet. yarım genel tanımadı. Bu evet. yapıyor. şimdi bir daha işe.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 Başım, sağ yaran, yer olan birbirini gönülden seven insanların bir araya geldiği Dostluk Kardeşlik Meclisi diye belirttiğimiz yaran. 24 Oğuz boyunu temsilciler. Tabii Çankırı'da 24 olarak standart ama köy yerlerinde olsun. Mecburiyet kabilecilik, aile, gençlik kalabalık olduğunda sayı bakımında daha yüksek oluyor. Yani her gittiğimiz köy meclislerinde bu sayı belirli standartta tutmuyorsunuz. Yerel halkın çok Oğuz olarak oldu, çok olduğu için Büyük Hanlar Hanı, küçük başa Beylerbeyi ve iki başa arası Uta yaran, büyük başanın sol tarafı çırak yaran, küçük da sağ tarafı kalfa yaran diye daha doğrusu, çırak aynı mecliste bulunuyor. Yaran meclislerinde yaran çavuşu, büyük başanın emri de yaran düzenini sağlıyor. Mecliste ilk önce küçük başa, Çavuşla birlikte küçük başa girer. Küçük başa meclisin tertip ve düzeninden sorumludur. Daha sonra sırayla ustak yaranlar, kalfa yaranlar ve çırak yaranlar olmak üzere meclis tamamlanıyor. Yaran meclislerinin akşam sohbetleri ile başlıyor yaran kader arasında bir haftalık hasreti gideriyor. Daha sonra ileriki zamanlarda işte yaranan misafir kaburu ile artık ocak ocak yanmış oluyor. Yarın meclislerinde kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi diye güzel bir sözü var. Bir de yaran eline, beline, diline sahip olandır diye. Daha doğrusu toplumumuzu ahlak düzeyini, ahlaklı yaşamayı aşılıyor bu meclisler. İşte kış aylarında belirli bir toplumda, toplulukla bir araya sohbet, muhabbet, dostluk, kardeşlik ve aynı zamanda eğlencenin de olduğu bir meclis. Mümkün olduğu kadar Çankır'da genellikle yaşatılıyor. Ve bir hasret giderme. Siz nasıl İstanbul'dan çıkıp buraya geldiniz bu karda kışta? Baba ocağında ve bu köyde kalan arkadaşlarla akrabalarla hasret giderme babında çok güzel bir gelenek. Yarın meclislerinin sohbeti olduğu kadar da tabi ki bir disiplini, bir terbiyesi mutlaka almak zorunda. Zaten disiplin terbiye olmadığı zaman bu meclislerin hoş sohbet, muhabbet hiçbir anlam ifade etmez. Yarın meclislerinde eğlenceden sonra, misafirden sonra muhakemesi vardır. Tabi ne kadar eğlence, ne kadar sohbet, muhabbet olduğu kadar da mutlaka o disiplinin getirdiği bir cezayı Kaydede olmak zorunda. Çünkü disiplini sağlayamazsın. Muhakeme yaran meclisinde misafir gönderilmektan sonra yaranın kendi arasında köy yerlerinde kırmızı minder diye de adlandırılır. Kendi arasında kusur kabahati misafire karşı olsun, topluma karşı olsun veya yaranın kendi arasında birbirine karşı olan kusur kabahatler bu mecliste mütalaa mütala edilir. Ödülse ödül, ceza ise ceza. Mutlaka Kusurun cezası olduğu gibi güzel huylarında, edebinde <gülüyor> adabında mutlaka bir mükafat olmak zorunda. Benim yarın hakkında diyeceklerim bu kadar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum.